O hocam sizinle ne zamandır görüşmemiştik. Nasılsınız? Umarım sağlık saat yerindedir. Keyifler de yerinde olsun inşallah. Şimdi beni takip eden dostlar diyorlar ki Adem Elbaca hayırdır? Hayır hayır sıkıntı yok. Bu videodan sonra beni aramak zorunda kalacağını tahmin ettiğim bir dostuma böyle bir girizgah yapmak istedim açıkçası. Şimdi bu olayın böyle komik giriş tarafı olsun ama videonun ilerleyen tarafları ne yazdık ki tatsız olacak. Ben adını anmıyorum bu markanın fakat ne yazık ki işte çok fazla tüketici şikayetleri var bu konuda. Samsung'dan, LG'den, Sony'den fırsat bulup da bunlarla da ilgilenemedik ama dün bana ulaşan değerli bir hocam Selim Odabaşı bir konu aktarmış bana. Vestel'den bir 55UA9800 model televizyon satın almış. Satın aldığı bu televizyon neticesi. Az önce bir yorum yaptım bizim forumda. Ee, yok Twitter'da yazdım galiba. Işık ya, sızması mı hocam demişlerdi. Dedim ki ne ışık sızması? Yani fırtınalı yağmur öncesi ülkeyi dört bir yandan sarmış kara bulut ordusu gibi bir şey dedim. Ee, hakikaten birazdan fotoğrafları gösterdim siz de anlayacaksınız. Ee, bunlar böyle biraz abartı gibi geliyor olabilir. Benim için çok alışılmış görüntüler bunlar. Fakat bireysel olarak e yani... Ömründe bir insan kaç tane televizyon satın alabilir sizce? Ben bugüne kadar gördüğüm televizyon sayısı hadi abartılı haliyle milyon olmuştur öyle söyleyeyim. Fakat standart bir Türk insanı ömrü boyunca evine herhalde 2 tane olsun 3 tane televizyon alıyordur. Yani tekil bireysel olarak televizyon satın alan birisi için yani bu görüntü hakikaten kabul edilir bir görüntü değil. Olayın birazdan tabi ben konuştukça mevzu hiddetlenecek ben hiddetlendikçe biraz yükseleceğim mecburen tahmin ediyorum. Yani olayın o boyutunda da zaten gerekeni söyleyeceğim ama isterseniz gelin önce konu neymiş değerli Selim hocamızın ağzından bir dinleyelim konuyu. 20.08 saat 19.16'da Selim Bey bana bir mail yollamış ve demiş ki Adem Bey 3 gün önce 3 günlük bir televizyondan bahsediyoruz. Bugün 4 oldu herhalde. 3 gün önce Vestel UA9800 televizyon aldım. Vestel'in şu an en üst segment, en pahalı, en güvendiği televizyonumuz dediği televizyon. Siyah sahneler hatta kanal geçişlerinde bile müthiş bulutlanma var. Çocuklarım bile ben söylemeden fark ettiler. 11 yıllık Samsung 40D6500 televizyonumda piksel yanmaları başladığı için aldım bu televizyonu. Samsung'da bir nokta bile bulutlanmam yoktu. Vestel televizyon ekte yolladığım şekilde. Ben sizi de görselleri ekleyeyim kendiniz de görün burada. Bu durum normal midir? Westel mühendisleri normal diyerek müşteri hizmetleriyle dönüş yaptılar. Ben bir öğretmenim. Her gün ders olarak haklarımızı anlattığım öğrencilerime sonuna kadar örnek olmak, muasır medeniyet seviyesine gelmiş bir memleketin yurttaşı gibi davranmak istiyorum. Eğer bu görüntülere göre televizyon sorumlu derseniz sizden yardım rica edeceğim. Her türlü platformda görüntülerimi paylaşabilirsiniz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Pazartesi hakimiyetine başvurmayı düşünüyorum. Heyet için neler gerektiği şimdiden evrak işlerini halletmek istiyorum demiş. Kendisine 20.47'de dönmüşüm aynı gün. Merhabalar değerli hocam. Takdir edersiniz ki bu görüntülerin kabul edilir tarafı hem insan olarak hem de hukuk önünde yok. Lakin benim yıldızımın uzun süre önce küsüp bir daha barışmadığı o malum markanın yöneticilerine göre bunlar gayet normal. Bu nedenle haklı bir hukuk mücadelesi başlatmanız ve yarınımızın teminatı çocuklarımıza bir hukuk mücadelesi ve zaferini paylaşabilmeniz adına benim elimden gelen destek neyse sunmaya hazırım. Sizden öncelikli ricam televizyonda lütfen bir ölü piksel testi uygulayın falan demişim sıkmayayım sizi oraları. Kontrollerinizin neticesini bana iletin satış noktası kontrolleri yapan yetkili servis gibi bilgileri bana paylaşın ben size teknik dayanakları ile birlikte bir dilekçe hazırlayayım. Siz heyete bir dosya oluşturun, gerisini zamanı bırakıp bekleyeceğiz mecburen. Süreç uzun sürüyor, takriben 3-6 ay arası fakat neticede hakkınızı alacağınıza inanıyorum demişim. Hocamız cevap dönmüş. Burada enteresan bir nokta var, onu da aktaracağım size. Sevgili Adem Bey, kurduğunuz her bir cümlenin kendini bu tür durumlarda yalnız hisseden biz tüketiciler için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Televizyonu vatan bilgisayardan internet üzerinden aldım. Kayseri ili Develi ilçesinde bulunan ve zaten tek servis olan servis kurdu. Ben Yahyalı ilçesinde ikamet ediyorum. Yalnız servis herhangi bir sorun hiç çıkarmadı. Hatta kesin değiştirirler hocam bu televizyonu diye telkinde bulundu. Aynı gün foto ve videoları Manisa Merkez Vestel'i iletti. Başta müşteri temsilcisi çok ilgiliydi. Bugün ise sürecin sonunda işler değişti. Forumu ve sizi söyleyince biraz geri adım attılar. Adem Bey'in platformlarında biz de dillendirilmek istemeyiz ama servis mühendislerimizin raporunun üstüne bir işlem yapamam deyip tüm uyarılarıma rağmen olayı kapattılar demiş. Devamında yazışmanın oldukça daha uzun kısmı var. Fakat ben o ayrıntılara girmiyorum. Bizim için asıl önemli olan konuya gelmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Evet doğrudur. Bahsi geçen bu markayla benim yıldızım barışmıyor. Neden barışmıyor? Çünkü onlar... Hiçbir şeyin bu tarz mecralarda, olumsuz olan hiçbir şeyin bu tarz mecralarda paylaşılmasını istemiyorlar. Ticari bir işletme gayet doğal. Yani ben bunda anormal bir durum bulmuyorum. Fakat birçok uygulamaları bel altına kaçacak nokta olduğu için ben e, şu kalemle o yönetim takımının üstüne bir çizgi çektim. O gün bittiler benim için. Ondan sonrasında da zaten onlara karşı olan belli bir toleransım vardı. O toleransı da yitirdiler. Ben onlara karşı özel bir tavır takılmıyorum. Bugün Samsung'la, Philips'le, Sony ile ilgili nasıl dosya hazırlıyorsam tüketicilerin bana sunduğu bilgiler e, neticesinde elbette ki benim adını anmadığım bu markanın da adını neden anmadığımı da söyleyeyim. Çünkü yöneticileri rahatsız oluyor. İyi şeyler söylediğimde çok güzel, hiç sıkıntı yok. Yani sesleri gıkları dahi çıkmaz. E, fakat onları eleştiren cümleler kurulduğunda kendi taktik ve yöntemleriyle işte onların neyse bunlar özel konular onlara girmeyeceğim. Ama netice itibariyle onların bel altı uygulamaları bana sökmüyor onu söyleyeyim. O yüzden onlar benden haz etmez ben onlardan haz etmem. Evet o markanın adını anmıyorum. Hukuksal herhangi bir konuyla ilgili anmıyorum. Bana bir maske uygulayabildiklerinden bir şey yapabildiklerinden değil. Çok değer verdiğim bir insanın bir ricası üzerine Tamam hocam dedim ya. Adını anman bundan sonra hiç sorun değil. Fakat benim adını anmayacak olmam insanların ne söylediğimi anlamayacağı anlamına gelmeyecektir. Fakat hukuk önünde ben adını anıyor muyum? Anmıyorum. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyorlar yani. Neyse. Dolayısıyla Vestel e özel bir tavır yok yani burada. Onu anlatmak istiyorum. Bundan önceki videolarımı da bakabilirsiniz. Tüketicinin haklı olduğu her durumda Adem Elbacı'nın sesi hem çıkar hem yükselir. Buna da Allah'ın kulu ne karşı çıkabilir, ne itiraz edebilir, ne de hukuk servisleri bir şey yapabilir. Hani ben onlar acizdir anlamında demiyorum. Ben hukuk servisinin bir şey yapmasını gerektirecek bir şey yapmıyorum neticede. Ortada bir tüketici şikayeti var mı? Var. Ben de bu tüketicinin şikayetini sosyal mecrada dile getiriyor muyum? Getiriyorum. Peki ortada böyle bir tüketici var mı? Var. Olay var mı? Var. Kusurlu televizyon var mı? Var. Hukuk servisi ne yapsın? Yani o yöneticilerin hukuk servisine bu adama bir şey yapın sussun demelerinin bir anlamı yok. Yani bu adama bir şey yapın sussun diyeceğinize bu mühendislere bir şey söyleyin. Böyle boktan televizyon mu gönderilir vatandaşa desinler. Bunu demeyi öğrensinler. Zaten onlar bunu söylemeyi öğrense ortada böyle bir pürüz kalmayacak ki. Size göre çatlak ses olan beni susturmaya çalışacağınıza e, üretim bantlarınıza bakın kardeşim. Böyle televizyon mu olur ya? Siz bu, bu vatandaşa bu televizyonu gönderirken utanmıyor musunuz? Siz kendi evinizde bu televizyonları kullanıyor musunuz ya? Kullanmadığınızı siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Kendi evinizde kullanmadığınız televizyonu vatandaşa nasıl layık görüyorsunuz siz? Hadi bu televizyon gitti tamam onu anladım. Okey. İşte neydi ya dur bakayım. 2,60 saniyede bir tane televizyon mu çıkıyordu o bantlardan neydi? Şimdi öncelikle şunu bir vurgulayayım. O fabrika var ya Manisa Vestel fabrikaları. O fabrikalar bizim gururumuz o ayrı konu. Ben Vestel'e ayrı bakıyorum, bu yöneticilerine ayrı bakıyorum. Vestel'in fabrikalarına, yarattığı istihdama, binlerce ekmek yiyen ailelere, onlara başka bir gözle bakıyorum. Ama halka reva gördükleri bu rezil uygulamaya başka bir gözle bakıyorum. Şimdi dolayısıyla o bantlardan hangi koşullarda bu televizyonların çıktığını gayet iyi bilen birisi olarak da konuşuyorum. Ve diyorum ki arkadaş bu önlenebilir bir şey. İsterseniz yapabilirsiniz, İsteseniz bu televizyonu vatandaşa göndermeyebilirsiniz bu şekilde. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Hadi gönderdiniz. Ayıptır ya. Vatandaş demiş ki kardeşim rahatsız ediyor. Şimdi bakın sizin strateji şu. Ürünler kusurlu mu? Yani işte ortada ben de ben kusurlu demeyeyim hadi ortada. Aha fotoğrafı yayınlayayım siz karar verin. Adem Elbacı amma abarttın ya çiçek gibi televizyon diyorsanız. Ben hocama rica edeyim size göndersin televizyonu. Siz kullanın güle güle hayrını görün. Ama sonuçta mal ortada. Şimdi sonuç itibariyle siz eğer bu televizyonun banttan bu, bu şekilde çıkmasına razı oluyorsanız ki oluyorsunuz. Vatandaşın evine de gönderiyorsunuz. Ve sizdeki mantık bana göre. Hani bu resmi bir bilgi değil. Adem Elvacı olarak ben senaryo yazıyorum şu an. Diyorum ki benim mantığıma göre bu adamlar üretiyorlar, gönderiyorlar. Birader sesi çıkarsa bakarız, çıkmazsa kaptır gitsin diyorlar. Yani bu bu televizyon, bu televizyon bana göre tüketici evine başka şekilde böyle gönderilmez. Hani başka bir zihniyet olsa, başka bir düşünce olsa böyle gönderilmez. Tekrar edeceğim aynı cümleyi. Hadi gönderdiniz. Yahoo. Şimdi vatandaşın mühendis dediği teknik müdürlükteki arkadaşlara sesleniyorum buradan. Şimdi şu elinizi, şu elinizi şuraya götürün varsa orada bir vicdan onun üstüne koyun elinizi vicdanınıza koyun Bu televizyonu kendi evinizde kullanıyor musunuz Allah için bir söyleyin Ben daha fazla bir şey söyleyeyim mi bilemedim şimdi şöyle bir durum var vatandaşın clouding dediğimiz bu bulutlanma problemi ile ilgili madem bu firma işlem yapmıyor az önceki mailleri okurken Belki dikkat etmişsinizdir. Zaten var olduğunu tahmin ettiğim için tüketiciden bir şey rica ettim. Dedim ki bir ölü piksel testi yapar mısınız? Şimdi bakın bu televizyon değişecek. Ben size onu söylüyorum. Geçmiş videolarıma bakın. Daha önce de parmağımı sallayıp ey bilmem kim bu, bu televizyon değişecek göreceksin dediğim ne varsa değişti. Ben söylediğim için değişmedi. Dostlar vatandaş haklı olduğu için değişti. Biz yüce devletimize gidiyoruz. Devlet oradan bunları diyor ki evet. bunlar da tamam abi diyorlar televizyonu değiştiriyorlar. Yahu zaten değiştireceksin be adam. Yani niye şurada bu mecrada adın illa dillendikten sonra bunu yapıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Ki sizi tanıyorum. Siz ki zamanında böyle sosyal medyada bir tane tweet atan bir tane hanımefendi için ortalığı yakmış birisiniz yani. Ben o zamanlar Bodrum'daki servisinizde servis şefi olarak çalışıyordu. Çok da iyi biliyorum yani ağzımıza. deniz bizim o zaman. Neden? Tüketici tweet attı da ondan. Tamam abi. Madem siz oyunu böyle oynuyorsunuz. O zaman bu tüketici de mail attı. Bilginiz olsun. Sizin kulvardan ilerliyoruz yani. Tüketici mail attı. Olay sosyal mecraya düştü. Sosyal mecrada dillendi. Demek ki siz... Sosyal mecrada insanların ne kadar sesi çıkıyorsa o, ona göre hizmet veriyorsunuz. Yani ne kadar bağırtı o kadar hizmet gibi. Hani para çok ele eğrisi diyor ya Cem abimiz. İşte bu da para çok ele eğrisi anladığım kadarıyla size göre. Müşteri hizmetlerindeki değerli kardeşim onlar emekçi insanlar onlara lafım yok. E, o değerli kardeşim demiş ki yani mühendis yani bu şekilde dediyse benim yapabileceğim bir şey yok demiş. Tamam ama şimdi sizin mühendisiniz öyle dedi diye. Şimdi yönetici tayfası diyorum ki biz susalım mı? Yani biz tüketici kanunundan gelen haklarımızı kullanmak için sizin mühendislerinizin ağzından ne çıktığına mı bakacağız? Sizin mühendisinizde vicdan yoksa o bizim sorunumuz mu? Siz utanmıyorsanız tüketicinin evine böyle bir ürün göndermeye bu bizim ayıbımız mı? Yani oturup önce bunları bir değerlendirmek lazım. Ben ne yaptım? Neden ölü piksel testi yapmasını istedim? Tekrar ediyorum bu televizyon zaten değişecek. Bakın açık ve net. Bir tartışmıyorum bile. Ben bundan birkaç hafta veya birkaç ay sonra bir video daha çekeceğim. Yine o benim adını anmadığım ama mecburen burada adı geçecek olan markanın videosunu çekeceğim. Ve diyeceğim ki dostlar ben size demedim mi bu televizyon değişecek? Alın değişti. Çünkü değişecek. Zaten değişeceğini biliyorduk ama ben elimizi daha da kuvvetlendirebilmek adına Tüketiciye rica ettim. Lütfen dedim bir ölü piksel testi yapar mısın? Tüketici bana dedi ki A, ben hiç görmedim öyle bir şey. Görmedi. Çünkü odaklanmadı. Ne oldu? Ne oldu söyleyeyim. Bugün değerli hocamız bana saat 12.50'de bir mail yollamış. Adem Bey gece detaylı inceleme yaptım. <gülüyor> Birkaç adet ölü piksel buldum. Galiba telefonda makro çekim olmadığı için çok net değil ama bilir kişi kesin görür demiş. Ben o fotoğrafları da ekleyeyim size. Şimdi ne oldu dostlar biliyor musunuz? Ne olduğunu ben size söyleyeyim. Tüketicinin aslında var olduğundan haberi bile olmayan bir problem daha çıktı ortaya. Şimdi Vestel efendi diyor ki aman kimsenin sesi çıkmasın. Kimse görmesin, bilmesin, duymasın. O vatandaş da televizyonu öyle kullansın. Biz ne diyoruz? Vestel efendi bu televizyonu değiştireceksin diyoruz. Vatandaşın hakkı. Neye göre hakkı? Hemen söyleyelim. Saldıray Günal adlı tüketicinin diye başlamışım zamanında. Kim için başlamışım? Samsung için başlamışım. Ne demişim? Samsung kanun tanımıyor demişim. Başlık atmışım. Videosunu çekmişim ve yayınlamışım. Neden? Samsung markası ölü pikselden dolayı bir tüketicinin televizyonunu değiştirmeyi reddettiğinden dolayı. Ve ben o çektiğim videoda da şu cümleyi yazmışım. Bakın bunu size hem okuyacağım. Hem de açıklamalar bölümüne de bu kanunu, bu emsal teşkil ettirilebilecek bu yargıtay kararını açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bundan sonra sizler de dikkatinizi çekmediyse örnek veriyorum. Diyelim ki bu videoyu izleyen vatandaş şöyle bir tepki verdi. Hemen bir replik yapalım şöyle. Lan Adem Elbacı bir şey dedi. Aha ölüpiksel diye bir şey varmış. Bakayım. Sony ha bestel değil. Yani gene marka karalıyor falan olmasın. Bakayım. Aha ölü piksel varmış. E ne oldu abi? Şimdi bu yayınlar, ben bu yayınları niye yapıyorum? Tüketiciyi bilinçlendirmek adına yapıyorum. Bu yayınlar sizlerin bu direnişleri sayesinde yayılıyor zaten. Ben bir şey yapmıyorum. Benim hiçbir videomda özel bir tanıtım yoktur. Bulamazsınız da. Abone olun, zili açın, kapıyı tekmeleyin, camı tık tıklayın, beğenin, Hayır hiçbir şey yoktur. Ben hiçbir tüketiciyi bugüne kadar benim videolarıma gelin abone olun kanalıma falan demedim. Demem de olmayın kardeşim. Abone abone olmayın. istemiyorum Benim ihtiyacım yok buna. Ama bilgiyi alın ve yayın. Benim buna ihtiyacım var. Neden? Çünkü bizim bilinçli bir tüketici toplumuna ihtiyacımız var. Ne için? Aha işte bu, bu adamlar yüzünden. Bu adamlar yüzünden bizim böyle bir topluma ihtiyacımız var. Ne oldu? Olmayan ölü pikseli de ortaya çıkarttırdı bize. Kim? Vestel efendi peki o zaman ölü piksel bizim için neden önemliymiş gelin ona bir bakalım saldıray Günal, aldı tüketicinin ekranında 3 ölü piksel yer alan televizyonunu 4 ölü piksel olması gerekir diyerek garanti dışında bırakan firma hakkında Ankara 7. tüketici mahkemesinde açtığı davada firmanın delil olarak sunduğu standardın Türk standartları enstitüs tarafından 3 yıl önce iptal edildiği anlaşıldı bunun üzerine mahkeme ekranında 3 adet ölü piksel yer alan televizyonun ayıplı olduğuna karar verdi Mahkemenin aldığı bu kanar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin geçtiğimiz Nisan ayının sonunda aldığı, 2013 Taksim 1750 sayılı esas numaralı kararıyla da onaylandığı vesaire vesaire demişim. Bakın, burada ben şöyle bir notla yazmışım. 2001 yılında geçerli olan ve artık günün koşullarını karşılamadığı için 2010 yılında iptal edilen ISO 13406 standart kapsamında tüketicilerine ölü piksel için halen red veren Ölü piksel nedeniyle televizyonları değiştirmeyen, 3 lazım, 5 lazım gibi gerekçelerle başvuran üretici ve satıcıların oyunlarını bozmak adına bu videoyu çektim diye yazmışım. Samsung kanun tanımıyor videosunda. Hatta bu videonun açıklamalarına da bu kararı, emsal olan bu kararı yazayım. Ben dün mesela hocama yanlışlıkla şey demişim. E şimdi hatırlıyorum. 2011 Taksim 1750 demiştim. Bunda öyle kalmış, yanlış kalmış. 2013 Taksim 1750'miş. Şimdi yazıyı okuyunca tekrar okudum. Yargıtay Ankara 13. Hukuk Dairesi'nin onaması neticesi emsal niteliği kazandı bu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Tüketici önce firmaya başvurdu, firma reddetti. Tüketici hakemiyetine başvurdu, hakemiyeti tüketiciyi haklı buldu. Firma ısrarla hakemiyetinin kararına itiraz edip mahkemeye gitti. Yani Samsung efendi var ya, Samsung efendi de ayıbını kabul etmedi bir türlü. Yok dedi inatla ben bunu mahkemeye götürürüm. Götürürsen götür bak ne oluyor. Ve ne oldu? 13. Hukuk Dairesi tarafından da onanınca bu 2013 Taksim 750 esas numaralı karar artık bizler için ölü piksel konusunda bir emsal niteliği almış oldu. Peki bizim burada neye ihtiyacımız var? Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bu videoyu niye çektik? Biz bu videoyu aslında Vestel'e bir ihtar çekmek için çektik. Neden? Biz Vestel Efendi'ye diyoruz ki Vestel Efendi bak 6 ay sürebilir fark etmez ama sen bu televizyonu değiştireceksin. Yani devlet emredecek sen de değiştireceksin. Ağırınıza gidiyor farkındayım. Belki eski bir yetkili servisinizin sizin karşınızda böyle hede de hede de konuşmasına oradan ve öpürüp küpürüyorsunuz. Onu da tahmin edebiliyorum. Ama... Hayatın doğal akışı böyle ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Dün altınızda çalışan adam bugün size kamera karşısından parmak sallayabiliyor. E, hayat böyle. Siz bize zamanında nasıl parmak salladıysanız biz emriniz başımız üstüne dediysek biz de şimdi size parmak sallayabiliyoruz. Hiç kimse de buna engel olamaz. Olamayacak da. Ve diyorum ki bu televizyon değişecek. Şimdi ne istiyoruz biz? Bizim istediğimiz şu. İstiyoruz ki kendinize bir teşekkür videosu çektirdin. Ben mesela önümüzdeki hafta Değerli hocamdan bir mail alayım. O mailde desin ki ya Adem hocam olayın siniriyle ben çok yükselmişim ama Vestel üstüne düşeni yaptı. Arkadaşlar geldi yeni televizyon getirdi. Pırıl pırıl kurdular televizyonu aldılar o bozuk televizyonu fabrikaya iade ettiler. Çok mutluyum Vestel üstüne düşeni yaptı. Müşteri hizmetleri çok ilgilendi vesaire vesaire. Bunu desinler biz de size burada bu nasıl siz hata yaptığınızda yapıyorsak. Siz tüketicinizi mutlu etmeyi becerebildiğinizde biz de buradan size bir teşekkür videosu seve seve tabii ki çekeriz. Ne istiyoruz biz? 6 ay boyunca bekletmeyin vatandaşı diyoruz. Şimdi sizin televizyonunuz da 6 ay kullanılmış bir televizyon olacak. Ben bu mantığı anlamıyorum ki zaten. Şimdi dostlar şöyle bir de düşünelim mi sizde? Şöyle bir değerlendirelim mi konuyu? Ortada bir firma var. Üretici firma. Yani bu diğer LG, Philips, Samsung gibi falan da değilsiniz siz. Yani üreticisiniz, ülkedesiniz sizin bütün tesisleriniz burada yani. Ben şimdi şunu anlamıyorum. Sen bu malı üretmişsin. Üreten de sensin. Ee, e sonuç ortada. Üründe kusur var. Yasa ve yönetmeliğe bakacak olursak altın 500'ü kisali tüketiciyi koruma kanunu madde 11b 4 seçimlik hakkı. Bunlar size bir şey ifade ediyordur mutlaka. E bu yasa ve yönetmelik doğrultusunda senin bu televizyonu önünde veya sonunda değiştireceğin Allah'ın emri. Kesin. Değiştireceksin yani bu televizyonu. Neden illa işi yokuşa sürdüğünüzü ben anlamıyorum. Neden illa vatandaş derdini Twitter'da, Instagram'da, şikayetvar.com'da, Adem Elvacı'da, orada, burada niye illa haykırmak zorunda kalıyor? Mal bozuk, hatalı, bozuk demeyelim hadi. Size de ne yapmış olmayalım, haksızlık etmiş olmayalım. Bu mal hatalı kardeşim. Nesi hatalı? Siz de biliyorsunuz. Difüzör katmanlarda bükülme var. Homojen değil. Homojen bir yayılım olmamış. Sizin bize öğrettiğiniz şeyler bunlar kardeşim. Ne oldu? Öğrettiğiniz şeyler size karşı kullanılınca mı kötü oluyor yani? Sizi öğrettiniz bize bunları. Bana TFT LCD konusuyla ilgili ilk eğitimleri kim verdi? Değerli hocam, değerli büyüğüm, çok saygı duyduğum insan. Sayın Mustafa Özer'den aldık biz bütün eğitimlerimizi. Biz hayatımızda ben Vestel'i neden ayrı tutuyorum diyorum sürekli. Arkadaş biz hayatımızda LCD teknolojisini 2000'li yılların başında nerede gördük zannediyorsunuz? Vestel olmasaydı biz bunu belki de 5 yıl sonra görecektik. Kendi adıma söylüyorum yani. Tekrar söylüyorum dostlar benim Vestel'e bakış açım başka. Ama bu yönetim bakış açısına benim bakış açım da daha başka. Kardeşim tüketicinin hakkını vereceksiniz. Bu kadar. Bitti. Bakın önümde farklı markalarla ilgili biliyorsunuz teknik görüşler yazıyorum ben. heyete Yani şöyle şuraları saklayayım. Şöyle yapayım. Ya şunlarda adam şu tüketici şikayetine bir savunma yazmış ki, onu da üstünü kapatayım. Ya bu savunmayı yazan adamın zerre kadar utanması yoktur. Yoktur yani. Ben de diyorum ki kardeşim bu ülkenin, ülke insanı tarafından geçmiş yıllarda çok daha fazla güvenilen bu markasını bu hale getirmeyin. Bir televizyon üretmişsin, satmışsın, televizyon hatalı, kusurlu, bir şeyli çıkmış, problemli çıkmış. Ya abi bunu alacaksın, problemsizliğini vereceksin. Bunun problemini gidereceksin. Sana kimse olmalı çöpe at demiyor. E, vatandaş da biliyor de bunların çöpe atılmadığını. Alacaksın kusurunu gidereceksin gene satacaksın. Kimse sana bunu yeniden satma da demiyor. Ama bu cihaz bu haliyle satılmaz. Bu vatandaş bu televizyonu bu haliyle kullanmak zorunda değil. Şimdi biz ne yapıyoruz söylüyorum. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi ben çekim işlemlerini şu an bitiriyorum. Çekim işlemlerini bitirdikten sonra... Bunu render edeceğim. Render'dan sonra YouTube'da yayınlayacağım. Bunu yayınladıktan sonra da tüketici için oturup dilekçe yazacağım. Buradan sosyal mecrada elimden geldiğince herkese sesleniyorum. Bakın bu Vestel özelinde değil bütün markalar için söylüyorum size. Size karşı bir haksızlık yapıldığını düşündüğünüzde olayın teknik kısmını da hukuki kısmını da sizden daha iyi biliyor olduğum için çünkü hep içinde olduğumdan dolayı. Sizin adınıza hakem heyetine verebileceğiniz dilekçelere elimden geldiğince vakit bulup yazmaya çalışıyorum. Ben neden bunları yazmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi iğne çuvaldız meselesi onu da söyleyeyim. Şimdi heyetlerdeki dostlarımız da bize darılıp gücenmesin. Bakın ülkemizdeki hakem heyetlerinde teknik bilgi düzeyi yani hukuki kısım tavan yapmış. Onda problem yok. E, prosedürel e, kısımda da problem yok. Ancak teknik bilgi düzeyinde biraz sıkıntı olduğu için ya eksiklik var abi devlet memuru adamlar bunlar ne yapsınlar. Yani e, heyetlere bakıyorsunuz birisi baro temsilcisi, avukat, birisi ticaret odası temsilcisi, avukat, biri belediyenin temsilcisi, biri esnaf odasının temsilcisi. Bunlar bu teknikten ilgili bilgileri olmaz ki bu insanların gayet normal. Ne yapıyorlar? Bilir kişiye yönlendiriyorlar. Bu da hem para hem de zaman kaybı oluyor. Dolayısıyla ben istiyorum ki dilekçelerinizi teknik detaylarla birlikte ben yazayım. Siz heyete bu şekilde verin. Heyetteki arkadaşlarımızın da elleri kuvvetlensin. Yani en azından konuyu daha net anlayabilsinler. Gereksiz yere bilir kişiye konu yönlenmesin. Dolayısıyla da hem zaman kaybı hem de devletimizin bakanlığın bütçesinden gereksiz yere bir para kaybı olmasın. Ben de kendi çapımda mümkün olduğunca tüketici adına böyle bir mücadele veriyorum. Ama temel olarak aslında istediğimiz ne? Ya firmalar bunları yapmasın biz de bunlarla uğraşmayalım. Yani ben de biliyorum gidip de arabanın tekerlerini çıkarıp yerine Coca-Cola bağlayıp da bununla kaka kaki videosu çekmeyi. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz tüketici hukuku ve satı sonrası hizmetlerle ilgili tüketicilere reva görülen bu kötü belli başlı markalar için söylüyorum rezil hizmetin karşısında durmak bizim işimiz. Bu yüzden kimse bizi taşlamasın. Yöneticiler sizin göreviniz belli. Ee, sizin göreviniz ve konumunuz pozisyonunuz gereği bana karşı durmak zorundasınız. Benim ona da itirazım yok. Hukuk servislerinize baskı yapmak zorundasınız. Pozisyonunuz onu gerektiriyor. Benim ona da yapabileceğim bir şey yok. Fakat siz bir tek şunu anlamıyorsunuz. Aldığınız o kadar eğitimlere rağmen Adem Elbacı'nın derdi marka ile değil. Sizin bakış açınızda. Sizin vatandaşa reva gördüğünüz bu kalite anlayışıyla, hizmet anlayışıyla. Yahu evimdeki bulaşık makinesi ortada. Daha 3 ay 4 ay önce taktım. Regal'in bulaşık makinesi alt sepeti her gün ya ben her gün eşimden bu serzenişi duymaktan bıktım. Bir iki ay içerisinde o makineyi ben letko'ya koyacağım, satacağım. Bir daha da bakın bir daha da diyorum. Kaç yılından beri 1997 yılından beri Vestel'in bulaşık makinesini kullanırım ben. Hayatımda böyle rezil bulaşık makinesi görmedim. Ne yaptınız abi siz Vestel'in Vestel'in o güzelin bulaşık makinelerini ne yaptınız siz ya? Yani bunun alt sepeti böyle lambırt diye havuzun içine oturuyor her seferinde. Benim güzel eşim o tabak çanak yüklü sepeti oradan her seferinde kaldırıp yeniden havuzuna oturtmak için uğraşıyor falan. Ne yaptınız abi siz bu makineleri falan? Şurada sizin güvenle önerebildiğim bir beyaz eşyanız bulaşık makineniz vardı artık onu da öneremiyorum yani. İnsanlar diyorlar ki Adem hocam ne alayım? Geçen sene 2 sene önceye kadar gidin bakın. Adem Elbacı'ya bulaşık makinesi ne alalım diye ne sormuşlar? Adem Elbacı bakın bakayım Vestel'den başka bir cevap vermiş mi onlara? Vermemiş. Bugün soruluyor. Bugün beyaz eşya tavsiye başlığına gidin bakın. Adem Elbacı ne alalım? Aman abi diyorum Vestel'in ürettiği bir şey almayın da ne alırsanız alın. Neden? Abi ne yaptınız makineye? Peki ilgileniyor musunuz? Onunla da ilgilenmiyorsunuz. Ben aslında bunun videosunu da yayınladım. Gördüğünüzü bildiğinizde biliyorum. Ama bu Adem Elvacı'nın problemini çözmenizle ilgili bir şey değil. Ben istesem bu problemi size çözdürtürüm. Ama bu Adem Elvacı ile ilgili bir konu değil. Bu vatandaşa sunduğunuz mal bu kardeşim işte. Benim isyanım buna. Yani ben eğerim, bükerim, atarım kardeşim ya. Giderim alırım başka bir tane marka, yenisini kullanırım. Benim lokal olarak, kişisel olarak benim sorunum çözülür. Vatandaşın sorunu ne olacak? İşte siz de, yok böyle söylemiyor, o hakarete girer ama. Vizyonunuz biraz daha geniş olsa hani bize zamanında vizyon misyon eğitimleri falan verdiniz ya hani aslında o bize verdiğiniz eğitimler sizde olsa Adem Elbacı'yı karşınıza alacağınıza derdiniz ki ya Adem Elbacı nedir problem? Ey dostum senin sorunun ne? Yani yapamıyorsanız bunu bu sizin beceriksizliğiniz. Adem Elbacı size diyecek ki kardeş bak ben gönüllü olarak bu ürünleri alıyorum İnceliyorum, test ediyorum, satıyorum, gidiyorum yenisini alıyorum. Ne görüyorsam da vatandaşa onu söylüyorum. Vatandaş da bu bilgiler doğrultusunda sizin ürününüzü alıyor ya da almıyor, o onların sorunu. Şimdi ben bundan 3-4 ay önce gitmişim, bir tane regal bulışık makinesi almış mıyım? Almışım. Sepeti Problemli mi? Problemli. Tamam ben şimdi vatandaşa ne diyorum? Aman almayın diyorum. Siz benimle diyalog halinde olsanız vatandaşa söyleyeceğime size diyeceğim ki Aslında siz de biliyorsunuz da neyse Diyeceğim ki ya kardeş bunun sepeti ne oldu? Ne yapacaksınız? Bugüne kadar ilk defa yaptınız bir şey mi? Bir teknik mülten yayınlayacaksınız. Bulaşık makinelerin sepetlerin alt sepetlerinde revizyona gidiyoruz diyeceksiniz. O sepetteki problem neyse değerli mühendisleriniz problemi bulacak. Vatandaşın evindeki sepeti alıp adam gibi yeni bir sepet vereceksiniz. Problem ortadan kalkacak. Biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Şu masaya yumruğumuzu vuracağız. Helal olsun Mestel'e diyeceğiz. Kardeşim bir hata olmuş ama adamlar mallarının arkasındalar diyeceğiz. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Dedirtebiliyor musunuz? Dedirtemiyorsunuz. Demek ki bu benim problemin değilmiş. Bu sizin probleminizmiş. Adem Elbiciyi karşınızda mı görmek istiyorsunuz? Yanınızda mı görmek istiyorsunuz? Adem Elbacı'yı bütün markalar için söylüyorum. Bugün beni LG'nin basın ve halkla ilişkiler departmanından aradılar. Aynı cümleyi kurdum onlara. Dedim ki Adem Elbiciyi yanınızda görmek istiyorsanız vatandaşın yanında olun. Bu kadar. Bu kadar Adem Elbici kişisel olarak kendisine bir şey istemiyor ki kardeşim. Sizin vereceğiniz hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok şükür. Hiçbir şey sizden kişisel olarak istemiyorum. Bir beklentim yok. Hiçbir şey yok. Dün bir X markasından aradılar. Dediler ki bir organizasyonumuz var. Ee, davet ediyoruz. Katılır mısınız? Dedim ki ne vasıfla. Ne vasıfla? Yani bu ya gel işte yersin, içersin, gidersin. Hadi hanım hadi. Benim böyle organizasyonlarda işim yok. Ama dersin ki daha sonradan söylediler o yok. Yani biz e, tüketiciyi temsilen davet ediyoruz sizi dediler. Gurur duydum o ayrı konu. Şimdi sizde birazcık vizyonunuz genişse dersiniz ki ya kardeşim fabrikamız bu. Üretim testlerimiz bu. Bir yanlış anlaşılma var. Size yanlış anlatmışız. Siz yanlış anlamışsınız. Senin kafan almamış kardeşim. İspat et bana. İspat et. Adem elbise olarak çıkayım bu mecrada özür dileyeyim vatandaşların önünde diyeyim ki özür diliyorum. Philips'ten özür diledim ben. Philips'ten özür diledim'e dair video yayınladım. Neden? Çünkü onları bir konuyla suçladım. Kendileri beceremedi, ispat edemedi ayrı konu ama teknoseyirden bir dostum sayesinde suçladığım konunun öyle olmadığını öğrendim. Kendileri kendilerini aklamayı beceremediler ama biz yine de onları akladık. Biz hakladık size ama olsun yine de özür dileriz diye ben çıktım Philips'ten özür dilediğime dair video yayınladım. Neden? Benim egom yok kardeşim. Benim beklentim yok. Benim çıkar ilişkilerim yok. Benim reklam anlaşmalarım yok. Benim sponsorlarım yok. Olmaz. İhtiyacım yok böyle bir şeye. Benimle iyi geçinmek isteyen tüketicisiyle iyi geçinsin. Nokta. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.